Biyolojik Çeşitlilik Noktası Saha Çalışması Kaliforniya Kaliforniya bitkisel bölgesi çoğunlukla Kaliforniya'dan oluşmakta. Bir kısmı Oregon ve Bahay'ı da içine almakta. Kaliforniya bir biyolojik çeşitlilik noktası. Çünkü bu bölgede oldukça fazla endemik bitki türü var. Jeoloji kısmından bahsedelim. Birçok toprak ve kaya türü var. Bunun sebebi, Kaliforniya'nın oluşumunu sağlayan olaylar ve Bölgenin ilginç tektonik geçmişi. Farklı toprak ve jeoloji farklı bitkilerin yetişmesine izin vermekte. Bu da bu bitkilerin buraya özel olmasını sağlamakta. Kaliforniya bitkisel bölgesindeki bitkilerin yüzde 60'ı endemiktir. Bitkisel çeşitlilik yılın çoğunluğunu başka bölgelerde geçiren kuşları yılın bazı zamanları beslenme için buraya getirir. Yılın bazı zamanlarında kuşlar yuva yapmak için Farallon Adaları gibi yerlere gelir. Yani burada yaşamasalar da hayatlarının bir kısmında Kaliforniya'nın bazı alanlarını kullanırlar. Ancak sadece burada bulunan türler değil. Burası gelişmiş dünyadaki sayılı çeşitlilik noktalarından biri. Bunun gibi bir bölgeyi görmek için Filipinlere, Madagaskara ya da tropikal yağmur ormanlarına gitmenize gerek yok. Birçok şeyin merkezi olarak Kaliforniya'da milyonlarca insan yaşamakta. Aynı zamanda gelişmiş dünyadaki yüksek biyolojik çeşitliliği olan yerlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yedikleri besinlerin neredeyse yarısı Kaliforniya'da yetişmekte. Ancak Kaliforniya'daki bu bitkileri destekleyen doğal bitki örtüsünün yaklaşık %75'i tarımın ve insanların etkisiyle yok olmuş durumda. İşte bu durum, bu bölgeyi biyolojik çeşitlilik noktası yapmakta. Yalnızca bu bölgede yaşayan birçok tür var ve bunlar tehlike altındalar. İnsanların bunu bildiğini sanmıyorum. Bu yüzden insanlara bunu anlatmak oldukça önemli. İnsanlar ne kadar çok bilir ve önemserse, günlük davranışlarının çevrelerindeki biyolojik çeşitliliğe etkilerini o kadar fazla düşünürler. Yaptıklarımız, Günlük yaşamlarımızda yapabileceklerimiz global biyolojik çeşitlilikte büyük farklar yaratabilir. Eğer önemsersek, tanırsak ve görürsek fark yaratabiliriz.